Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Bu kez durağımız Kırklareli Yıldız Dağları. Sanırım yeşilin her tonunu göreceğiz. Hadi siz de katılın bize. Bulduğumuz ağaçlara bir sarılalım. 250'nin üzerinde e, kuş sayısı tespit edilmiş oldu. Hazır mısın?